Sevgili seyirciler nerelerdesiniz? Sizi çok özledim. Ben Profesör Doktor Ekrem Çulfa. Ayağımızın tozuyla bugün çok kıymetli genç sanatçı kardeşimiz Enis Çoban Beyefendi'yi stüdyolarımızda ağırlıyoruz. Neredeyiz? Yeni bir yaşam, yeni bir kariyer programında. Evet ama Business Channel Türk TV stüdyolarında, Türkiye'nin ilk ve tek iş kanalı. Yani hoş geldin, buyur. Hoş bulduk hocam, Siz de hoş geldiniz. Sağ ol var ol evet. <gülüyor> sen de beni bugün ağırlıyorsun bu çok önemli işte. Yani sadece yapımcı, sunucu ya da hoca konuk almaz. Bazen insanı öyle bir tavırla konuk alırsın ki kendi yerinde bile onu hoş tutarsın. Kesinlikle. Gerçekten. Yani hepimiz birbirimizi evimizde belki ağırlayamayabiliyoruz. Ama bakın stüdyodayız. Evet. Seni stüdyoda ağırlıyoruz. Belki sokakta karşılaştık. Sen orada beni ağırlayabilirsin. O yüzden yani ağırlamak için yer, mekan sınır çok. Şu anda YouTube var, televizyon var, dijital kanallar var. Var oğlu var. Evet. Peki merak edilen şu var. Ben seninle ilgili bayağı bir Soru topladım, takipçilerim Hı. var, onlardan bir takım sorular aldım. Sağ olun. Müziğe kaç yaşında başladın? Hocam müziğe ilk başta 16 yaşında ben müzik yapacağım dedim. Ne oldu da öyle bir karar aldın? Nasıl bir ilham mı geldi? Bir bir idol bir kişiyle mi karşılaştın? Bir ihtiyaç mı gördün? Bir hobi olarak mı başladın? Ya tabii ki ilk başta her çocuk gibi böyle bir hayaller kuruyoruz. Hani böyle diyoruz işte müzik olsun, spor olsun, çoğu çocuğumuzun işte böyle hayalleri olan e sektörler. Ama ben dedim ki 16 yaşıma kadar zaten bir ilgim vardı müziğe karşı, yani doğuştan gelen bir aileden de gelen bir müzik sevdası var. Ben de dedim ki ben bunu neden meslek olarak yapmaya çalışmıyorum, yani neden bunu ilerletmeye çalışmıyorum çünkü bir eksik de vardı. Bazı eksikler gördüm. Neden ben bunu geliştirmeye, bunu oturtmaya çalışmıyorum dedim. Gerçekten çok heyecan verici. Çünkü 16 yaşında çoğu çocuk sadece hayal kurar evet. ve bunu icraata belki de dönüştüremeyeceğini, belki de gerçekleşmeyeceğini, sadece hayalde kalacağını düşünür. Peki seni bu konuyla ilgili ailen nasıl motive etti? Arkadaşların nasıl motive etti? İk profesyonel yardım aldın mı? İlk başlar tabii ki, hani o yaşlarda profesyonel bir yardım almadım. E, aileden de ilk başta bir destek görmüyoruz çünkü her aile şimdi şeydir. hani oğlum mühendis olsun, oğlum e, pilot olsun, kızım avukat olsun, doktor olsun gibi bakar. Tabii ben hayallerin peşinden koşma taraftarıyım. Her gencimiz için de aynı şeyi söyleyebilirim. Yaş ne olursa olsun. Yaş ne olursa olsun. Hiçbir şey imkansız olsun, değildir. Çünkü. Hayallerinizden vazgeçmeyin diyor. Kesinlikle, evet. kesinlikle. Çok güzel. Ee, asla pes etmeden. Ben şu an 19 yaşındayım. 16 yaşımdan 19 yaşıma kadar, 18 diyeyim, 18 yaşıma kadar bir desek görmedim. 18 yaştan sonrasında art dediler ki evet cidden istiyor. Hani başarılı olmak istiyor. Hedefleri var. Yani o iki yıl direnç gösterdiler sana evet. karşı. Hani gerçekten mi hayal kuruyor yoksa maymun iştahlı evet. mı? Yani sadece hayalde mi kalacak? Acaba yapabilecek mi, yapamayacak evet. mı? Demek ki iki yıl, yani 700 gün, neredeyse belki de 1000 güne yakın hani etrafta yemenle, içmenle, oturmanla e, bu hayalinin peşinden gittiğini, kararlı olduğunu Gösterdi. Evet Öyle aslında mi? ben bunu göstermedim. Ben aslında sadece kendim oldum. Hani bunu dedim ki ben bunu istiyorum. Bu kadar. Hani ben bu bunu kadar. istiyorum dedim. Ben bunu yapacağım. Aa, bu dışarıdan olsun. nasıl anlaşıldı? Dışarıdan yani... tabii ki ilk başta maymun iştahı gibi algılandı. Çünkü 16 yaşında bir ee, tabii bunu küçümsemek amma tabii ki söylemiyorum ama 16 yaşında bir çocuğun bir anda e, iş planları yapması tabii ki olanak değil hani genel olarak aileler bazlı hani hayal kuruyor mutlu olsun gibi düşünürler ama ben de dedim ki aslında onlar hayal kurduğun düşküne ben aslında plan yapıyordum çok önemli bir şey var burada ben o iki yılda aslında hayatımla alakalı bir plan yaptım yani arka bekte e, hayaller gözüküyor evet. ama sen onu nasıl ki bir film başlamadan önce evet. bir takım şeyler, fragmanlar döner ama esasında senin o arkada yani onlar görmese de sen planlar yapıyordun. Evet. Peki bu kadar eğitim alırken veya ödevler varken, projeler varken, ya korona gibi bir sıkıntı varken o planlarına sadık kalmayı yürütmeyi nasıl başardın? Nasıl başardım? Ee, tamamen istemekle alakalı bir olay. İstemek. Hani ben kafaya koymuştum çünkü ben yapacağım. Tabi ilk başlarda aklımda spor da yok değildi. Hani spordan da olsa, hani futbol her erkek çocuğun şeydir sevdiği bir spordur, basketbol da aynı şekilde. Ben de dedim ki ilk baştan hani düşündüm, taşındım. Ben hangisi daha çok yakışır? Ya bana yakışan ne olur? Dedim ki. Kafa yapısı olarak, düşünce yapısı olarak ben müzikteki eksiği kapatacağım. Evet. Ve şöyle bir şey vardır. Ben Bu laf benim hayatımı değiştirdi bir nevi aslında. Nedir bu laf? Şöyle bir laf. Hayatı için bir süre için çalışmayan insanlar bunun bedelini hayatlarınca öderler diye. Evet. Ben bu cümle, bu laf benim hayatımı değiştirdi. Ben yani hayatları için belli bir süre sıkıntı çekmeyenler, sıkıntı çekmeyenler hayatları boyunca bunu öderler. Hayatları boyunca bunu öderler. Bu bir bedel öderler. Evet. Çünkü muhtemelen sevmediği bir işi evet. ya da bir faaliyeti yapıyor olacaklar. Evet. Hani sürekli şikayet yerine biraz sıkıntı, biraz ciddiyet, biraz hayal, plan, isteklerinin peşinden gitme. Kesinlikle. Çünkü hiçbir hayal Bizim bilmediğimiz bir şey değil. Hepsi bir insanın ulaştığı şeyler. Biz evet. onları ulaştığı için biz onları hayal ediyoruz zaten. O insan yaptıysa ben de yapabilirim hayalini kuruyoruz. Evet, Yapabiliriz de. Yapabiliriz kesin. Belki de bunu ilerleyen zamanlarda İnşallah. net olarak seyircilerimiz hem şimdi duyacak hem gelecekteki projelerini yaşamış görmüş İnsana olacak. İnsana dair projelerle karşınızda olacağım. İnşallah. Hangi tür müziklerle uğraşıyorsunuz? Hangi tür müzikle uğraşıyorum? Benim yaptığım tür tekno. Tekno türü. Bu türün melodic house and tekno türünü yapıyorum. Hani alt bir dal gibi düşünün. Bu türe başlamamın sebebi aslında çok büyük bir açık vardı bu türde. Hani ben bunu gördüm. Türkiye bazı zaten bir açık var. Türkiye'de tekno türü çok dinlenen bir tür değil. Çünkü Sert bir tür ve her dakika böyle dinleyebileceğimiz böyle kafa ağrıtan bir tür aslında bir süre sonra. Peki kafa ağrıtırken bir süre sonra bir süre boyunca kafamızı nasıl rahatlatıyor? Orada parçalarda böyle slow yerler oluyor. Tekno türü onu çok iyi yapar. Bir anda nabzı yükselt bir anda düşürebilir. Noguz bir anda 120'lere, 150'lere çıkabilir teknoloji dinlerken ama bir anda da 80'lere kadar inme ihtimali var. Yani çok ciddi düşüp inme şeyi var. Bir borsada sanki böyle aniden para kaybediyoruz bir anda para kazanmışsınız gibi bir hava var aslında orada. Grafik böyle bir an aşağı inip bir anda yükseliyor. Evet. Yani Öyle bir şey var. Yani Luna Park'ta hiç. gibi hissediyoruz. Evet. Kendimiz. Bir anda olur coaster'da aşağı inerken bir anda yukarı çıkıyoruz. Bir anda aşağı düşüyoruz. <gülüyor> çok enteresan. Ee, bu arada ne türü seçtiğini bilmiş olduk. En büyük evet. hedeflerinden biri nedir? En büyük hedeflerimden biri tabii ki de hani en başta doğduğum ülkeyi temsil etmek. Dünya çapında bunu başarmak istiyorum. Diğer hedeflerden biri de tabii büyük festivallerde her prodüktörün ve DJ'in olduğu gibi büyük festivallerde boy göstermek. Hani buradan boş odam çıkmaz. Bunu göstermek istiyorum. Evet. Çünkü bir eksik de var. Onu demin söylemeyi unuttum. 19 yaşında şu anda tekno yapan dünya çapında isim yapmış bir insan yok. Enteresan. Yani yok. Çünkü Azsa artbat diye bir grup var. O grup bu türden ilerliyor. İşin en tap noktasıdır. O tür yapabildiyse ben neden yapamayayım? O insan yapabilirse ben, o da insan, ben de insanım sonuç olarak. Evet bu arada tişörtünde de tekno evet, görüyorum. Tekno Gerçekten yani demek ki o ruh haliyle, psikolojik olarak, fizyolojik olarak tekno yapıyorsun galiba. Evet. O zaman e, ne diyeyim e, hiç canın sıkılmaz bu hayatta. Evet yani müzik çünkü ruhun gıdasıdır çok doğru. Evet gerçekten. Yani dinleyince sakinleşiyoruz bazen başka bir şey yapıyoruz ama tamamen insanı rahatlatıyor. Yani diyor, hiç böyle mi? insanı agresifleştiren bir şey yok. Hoşuna gidiyor. Eğleniyoruz çünkü eğlenmek lazım. Bunca sıkıntının içinde. Tabii. Bunca sıkıntı yaşıyorsak bunun bir eğlence zamanı olmalı. Evet. Bunca zaman çalışıyorsak evet. mutlaka bir relax olduğumuz zaman evet. olmalı. Kaldı ki yani bizim psikolojik danışmanlık ve terapi sistemlerinde de müzik terapi diye bir şey var. Evet. Her insanın Ruh haline göre bir müzik türü seçilip belli bir süre psikoterapi artı müzik terapi birlikte veya ayrı ayrı verilebiliyor. Çok iyi bir keşif yapmışsın. Ee, peki siz türünü dinletiyor musunuz? <gülüyor> yani <saat> dinletmedim <gülüyor> ama bundan sonra dinleteceğim. Ee, evet. O gerçekten mesela bir borderline ya da manik depresif ya da bipolarlarda nasıl bir iniş çıkış verdiğini ya da öfkeli kişilere nasıl bir etki yaptığını test edeceğim, bunu sunacağım kendilerine. Aynı zamanda ben kariyer koştuğu akademik danışmanlık yaptığım için, tez danışmanlığı yaptığım için yüksek lisans veya doktora öğrencilerime, yani tekno müziğin ergenler üzerinde, yetişkinler üzerinden etkilerini araştırabiliriz. Biz eğer, bize eğer teknoseverlere nasıl ulaşacağımızı söylersen ve o teknoseverler de bize gönüllü anket formu doldurma ya da etkilerini çalışmaya gönüllü katılma sağlarlarsa bu arada dünya çapında hem bir e, tekno yapımcı ve prodüktörü ve müzisyenin sanatçısı olurken onlar da bunu başarmanın hem de Türkiye tarafından başarmanın hepimiz keyfini sürebiliriz. Yani akademik tarafı, e, bilimsel tarafı, prodüktörlük tarafı, sanatçı yönü ve o e, müziğin sevenleri de katılım sağlar. Hepimiz bunu en geç, 365 gün içinde, 360 derece yönüyle olumlu olumsuz etkilerini çıkarabiliriz. Böylelikle bu alanda bir bilim adamı yetiştirebiliriz. Bu müziğin etkilerine yüksek lisans veya doktora çalışmaları. Hatta daha öncesinde üniversite bitirme tezi olabilir. Sonra yüksek lisans tezi, sonra doktora tezine dönüşebilir bunu. Hem de belli bir yaş grubuna ama mesela 16 20 yaş arası diyelim hı hı. veya 18-21 yaş grubunu teknomizi bir yıl boyunca dinletip mesela ya öfkeler üzerinde ya depresif ruh halleri üzerinde hı hı. nasıl bir etki yaptığını ya da panik atak, anksiyete rahatsızlığı yaşayan kişilere aynı o onların halk hayatlarında sürekli bir bir şey olacak korkusu var. Teknoloji'nin etkilerini gözlemleyebiliriz. Mesela bunu yapmanın başka bir kolay yolu var. Bir yıl boyunca bir terapi merkezine gelen İstanbul'da yaşayan e, danışanlara kaygı hastalarına 5 dakika bu müzik dinletilip hatta o müzikle yatıp kalkmaları bir saate yakın Hani sen az önce bir yönüyle de e, iyi bir şey verdin yani belki bir saat belki iki saat ona çok iyi geliyor ama 24 saat dinleyemeyeceğimiz bir müzik e, evet. kaldı ki bugün ezan sesi Kur'an sesi bile olsa e, 24 saat boyunca insan dinleyemeyebiliyor. Yani, çok sevdiği bir filmi bile sürekli izleyemeyebilir. O biliyor. da bir müziğin içine giriyor. Çünkü Tabii. müziğin tanımı normalde ağızdan çıkan kelimeler, seslerin bir bütünü olarak da geçebiliyor. Yani evet. Aslında bu kadar kolay bir şeymiş gibi algılanıyor müzik yapmak. Basit gibi. Şu an mesela şu an müzik yapıyorsunuz konuşarak. Öyle mi? Evet Oo. aslında. Çok teşekkür ederim. Evet yani gerçekten... Biraz sanatsı, yorum <gülüyor> gelişmeye başladım. ne oldu. Baksana bana ne hayaller kurdurabildin. Evet. Teşekkür ederim. Siz daha yerde görmek istiyoruz bu arada. Evet, İnşallah. Peki, bir parça çıkardım. Bu süreçte Hı -hı. neler yaşadım ve ilk olarak bunu başardın. Bunun hazırlık aşaması nasıl oldu? Ee, üretimi nasıl oldu? Hı -hı. Sunumu nasıl oldu? Ee, bu müzi, teknomüziği sevenler. Nasıl ulaşabilirler? Nasıl hmm. dinleyebilirler? YouTube'u var mı? Podcast'i var mı? Nasıl ulaşacaklar, dinleyecekler? Şimdi ilk başlarda bu süreci bir anlatmak istiyorum izninizle. Şöyle ki bu süreç aslında zor bir süreç. Parça çıkarmak çünkü hani öyle böyle düşünüldüğü kadar kolay bir iş değil. Hani Çünkü ben çıkarma için çıkarmıyorum. Ben cidden hani Örnek veriyorum bir haftada ben şarkı yapabilirim ama bunu yapmak için değil, içimdekini oraya dökmek istiyorum. Hani bu süreç aslında zor bir süreç ve çünkü desteklenen bir sektör değil. Aslında en büyük etkenliği bu. İmkanı olmayan insanlar, sonra ulaşamayan insanlar, ulaşmaya çalışıp ta... Bu insanların aslında çok ciddi sıkıntılar çektiğini görüyoruz. Ben bu sıkıntıyı çektiğim için bunu söyleyebilirim. Benden daha sıkıntı çeken insanlar da olabilir. Çünkü burada müziğe giriş çok zor. Hani Hem maddi anlamda hem manevi anlamda. Hani hayal edip hepsini dökmek çok zor bir aslında iş. Ama burada şunu sağlamak lazım. En önemli şey demin de konuştuğumuz gibi asla pes etmemek burada aslında. Çok ince bir nokta. Çünkü İnsan e, kaybettiği zaman yenilmez. Pes ettiği zaman yenilir aslında. Peki çoğunlukla hangi noktada yeni bir albüm ya da bir müzik Hı -hı. çıkarmak isteyen genç sanatçı kırılma yaşayabilir? Yani o noktayı bilirse senin bu güzel tavsiyelerin kulaklarında çınlayıp belki devam kararı alabilirler. Hmm. O zaman orada şöyle bir şey söyleyebiliriz. İşin rekor şirketi yani plak şirketi taraflarında sıkıntı yaşayabilirler. Çünkü burada ne yazık ki, tabii Türkiye için konuşalım, Türkiye'de şirketimiz için. Türkiye kısmında şöyle bir şey söz konusu. İnsanlar genelde hani isim yapmış insanlara yöneliyor plak şirketlere. hani Zaten isim yapmış ondan gidelim. Hani riske girmiyorlar. Herhangi bir riske adım atmıyorlar. Benim de aslında burada yapmaya çalıştığım şey o olacak. İlk başta herkese söylemem gereken şu asla pes etmeyin. Hayallerinizden asla vazgeçmeyin. Tabi bu bir merdiven mantığı. Bir merdiven çıktıkça ilk adım atmış oluyorsunuz ve daha da daha da ilerleyeceksiniz. Tabi isterseniz bunu başarabilirsiniz. Tabi en önemli bir diğer kısımda müzik tamamen şans. Yani tamamen çok şanslı olmanız lazım. Hani çünkü burada hani aylık sabit, pasif bir gelirimiz yok, sabit bir gelirimiz yok. Sadece iş yaptıkça para kazanıyoruz. Tabii bu para kazanma olayı iş yaptıkça da e, söz konusu olmayabiliyor. Çünkü iş yaptıkça kazanamayabiliriz. O yüzden tamamen şans işi. Tabii bunu cidden gönlünüzü vererek yaparsanız zaten başarılı olursunuz. Önemli olan içindekimizi oraya çünkü verebilmek. Onu dökebilmek. Yani bunu bu müziği üretebilmek gerekirse yapımcısını bulmakla hazırlık yapmakla işte o, o çok zor bir süreç. Işte. değil mi? O müziği evet, yapmakla kesinlikle. onu düşünmekle oraya ruhunu nasıl yansıtacaksın evet. nasıl yeni bir şey icat edeceksin. Yaklaşık belki bir iki yılı Alabiliyor değil mi? Kesinlikle, hatta daha da fazla olabilir. Hani çünkü bu süreç, yani tabii bu herkes öyle düşünmeyebilir. Bazısı der ki ben şarkı yapmak için şarkı yapıyorum, hani çıkartmak için çıkartıyorum. Bunu da diyebilir. Ama benim hedefim e, bu ileride hedeflerimden biri olarak bunu çok açık ve cidden vicdanım çok rahat şekilde bunu yapacağım. Gençlerimiz. Yaş ne olursa olsun. Benden büyük abilerim de olabilir, ablalarım da olabilir. Müzik cidden yapmak isteyen, sevdiği için yapan, para kazanmak için değil, çok ince bir ayrıntı var. Lütfen bunu değil, kimse karıştıramaz. Para kazanmak için asla müziğe girilmez. En büyük hatadır bu. Çünkü para kazanmak için bir işe girer, girsek bile kazanamayız. Çünkü bir işi sevdiğimiz zaman başarılı oluruz. Evet. Yani para otomatik gelir zaten. Evet, zaten mutlu olduğumuz zaman, bir işi severek yaptığımız zaman zaten başarı onunla birlikte geliyor. Başarıyla birlikte kariyer ve para da onunla birlikte, maddiyat da onunla birlikte geliyor. Ben mesela şunu hedefliyorum. İhtiyacı olan bu imkanlar doğrultusunda bu imkanları yapamayan evet. maddi manevi bunlara destek olup, bu genç yeteneklerimizi bulup, abilerim, ablalarım ya da kardeşlerim, hiç fark etmez, bu genç yetenekleri alıp bunlara bir eğitim, ...bir olanak, bir şans vermek benim aslında amacım. Ben bu süreçten geçtiğim için ben bu zorluğu gördüm. Ben gördüm, gençlerimiz bunu görmesin, abilerimiz bunu yaşamasın. Ve bunu bilerek yapsınlar, hani teorik müzik bilerek. Müzik bilmeden müzik yapılmaz. Yapılır ama ortaya bir şey çıkmaz. Peki müziği nasıl bilecekler? Müziği nasıl bilecekler? İlk başta dediğim gibi... Kalpten hissedecekler. Önemlisi o. Kalpten nasıl hissedecekler işte? O hissiyat o, o... Nasıl oluşuyor o hissiyat? O hissiyat aslında tamamen ilgi ve sevgiyle oluşuyor. Müzik dinleyen biri bile, müzik öyle bir şey ki çok mutluyken eğer depresif müzik dinlerseniz depresif bir hal alırsınız, moraliniz bozulur. Çok mesela depresifken arkadan çalan müzik insanı rahatlatabilir. Başta da konuştuğumuz gibi müzik insan duygus aslında sizin de e, işinizin işinizin alanına giriyor aslında müzikte. Tabii yani ki. Sizde yapıyor musunuz zaten çünkü insan duygusunu değiştiriyor. Kesinlikle. Çok etkili bir olay. Zaten müziği doğuştan ya seviyorsundur ya sevmiyorsundur. Müzik sonradan sevilebilecek bir olay değil. Hani evet. Zaten dinleyici dinleyicidir, yapıcı yapıcıdır. Tabii. Hani sadece o şeydir. Hani der ki ben müziği seviyorum. Benim yaptığım gibi ben bu işe girmek istiyorum diyebilir. Yani genellikle bana gelen danışanlar mesela dediğin gibi anlatmayı seviyorlar, aynı zamanda dinlemeyi de. Evet. Ama dinlerken öneri, tavsiye ya da farkındalık, iç kazandırıcı şeyler bekliyorlar. Onu dinliyorlar. Hı -hı. Anlatırken de dert anlatmayı evet. seviyorlar. Evet. İkimiz böylelikle veya o anda bu iki kişi gelmişlerse yani çift olarak çift terapisinde de bir senkronize oluyoruz. Evet. Koro halinde. Evet. İşte biri kocasına şikayet ediyor. Kocası karısını veya ikisi beraber bazen koro halinde bak bu arada biz orkestradaymayacağız da evet. farkında <gülüyor> bilgilerimiz <diyor>. yok. <gülüyor> İlke Enis Çoban geldi Sağolun, ee, sevgili vererek. seyirciler gerçekten e, çok büyük açılımlar yapıyoruz. Mesela meditasyon müziği eşliğinde hipnoz yaptığımda danışana <gülüyor> gerek online olarak gerek yüz yüze e, yani terapi merkezinde uzanarak <gülüyor> e, o tınıyla o müziğin eşliğinde konuştuğumda daha bir etkili oluyor. Çünkü müzik alttan rahatlatırken, evet. kaldı ki bu tekno müziği artı hipnozla beraber denemek de istiyorum. Bazen de hiç konuşmak istemeyen kişiye uzun süre, belki 15 dakika tekno müzik dinleteceğim. Ve o e, sarsıcı, belki dürtücü, belki hı hı. duygu boşalımını sağlayacak o tınırlarla, o frekansta belki de konuşmaya başlayacak. İşte benim hayatım bu diyecek. Yani Enis bir müzik yaptın ama kim bilir hangi güzel alanlarda kullanılacak. İnşallah. Belki alışveriş merkezleri, belki restoran, kafelerde kullanılacak. Peki sen bu yaptığın müziğin nerelerde dinle... Hani terapi merkezlerinde kullanılacağı kesinleşti de sen <gülüyor> daha ol. çok nerelerde çalmasını, dinlenilmesini önerirsin ilk akla gelenler. Şimdi ilk başlarda demin çok güzel bir şey söyledim, ona değinmek istiyorum ben. Dediğiniz gibi kora halinde hareket ettik. Hani iki insanın, yatta ya bir insanın her parmağı bile aynı parmak izine sahip değilken, hani iki insanın düşüncesi bu kadar farklı iken, müziğin o üç insanı bir araya getirmesi o kadar aslında böyle güzel bir duygu ki, Hani insan cidden şaşkınlıkla izliyor. Hani bu kadar demek ki etkileyen bir olaymış. İlk başta buna değinmek istedim. Çok güzel bir şey söylemiştiniz çünkü. Onu göz ardı edemezdim açıkçası. Nerelerde dinlenmesini isterim? Tabii ki de bu hani daha çok bu tür kulüp, festival gibi yerlerde dinlenir. Tabii genel olarak ben buna tekno değil değil, müzik olarak bakmak istiyorum. Evet. hani müzik dinlenmesi ben çünkü hani tekno olarak bakılırsa tekno sevmen insanlar da olabilir. Evet doğru. Hani, kimseyi doğru. zorla bir şey sevdirir. Bravo. Bu arada sadece tekno dinleyin işte rap dinlemeyin evet. yok ee, yani başka müzikleri e, yok etmeye çalışan bir yapın yok evet. tamamen yeter ki müzik dinleyin. Evet. E, ruhunuz ...gıdalansın demeyi Buradan istiyorsun. da bir mesaj verelim seyircilerimize. Tabii ki buyurun. Diyelim ki... ...müziğin her kısmını dinleyin. Her türlü müziği dinleyin. İster depresif olsun, ister sula olsun... ...ister hareketli olsun. Yeter ki siz rahat etsin diyelim. Buradan güzel evet. bir... Ruhunuza Kesinlikle. iyi gelen müzikleri dinleyin... Evet. ...sevgili seyirciler. Ya bunu seçme özgürlüğünüz var. İlla tekno, illa rap... ...ya da illa başka tür müzikler... ...dinlemek zorunda değilsiniz yer ee, vatandaş yani evet. müzik pazarına gel açık, buyur, yani buyur. açık kaldı ki Enis gibi kardeşlerimiz Enis Çoban gibi genç e, sanatçılarımızın ufkunun daha geniş evet. olduğunu ama bazı deyim bazı eski sanatçıların çok radikal sadece bizim müziğimiz var siz kimsiniz size bu hayatta yer yok işte sadece biz varız siz daha dünkü çocuksunuz gibi ötekileştirme, yok sayma ya da eziklemeye hı hı. çalışma durumun yok. O da çok iyi bir şey. Bu da aslında gerçek özgüvenli e, sahibi olmaya çalıştığını ve öyle olduğunu tamam, yaşına göre o noktaya geldiğini görüyorum. E, bunun için de teşekkür ediyorum. Yani çoğu insan ilerleyen zamanda gençlerin birbirine daha linç edeceğini, daha çok kavga hı. edeceğini daha çok çatışmalar olacağını güya öngörüyorlar ama ben de bu arada nasıl ki klimaların burada bizi biraz serinlettiğini görüyoruz. Senin de bu laflarının, bu sözlerinin bizlere bir serinlik verdiği çünkü biz de belli bir yaşa gelmiş uzmanlar ya da insanlar şey yapmak isterler hani böyle bir rahatlamak isterler. Evet. Ben de rahatlıyorum. Z kuşağı arasında da barış rüzgarları esiyormuş da haberimiz yokmuş. Biz birbirlerine hani hırlayan hırlayan affedersin zırlayan zırlayana bunlar ne huysuz nesil ne yapıyor bunlar işte ne oluyor. Eyvah dünyada huzur kalmayacak uzay savaşları başlayacak yok 3. 4. Dünya savaşları başlayacak evet. gibi endişe içindeydik. E, rahatladım ciddi evet. olarak. Sağ olun. Diğer sorumuza gelelim. gelelim. Bakalım ne sorular gelmiş. Evet. Peki parça yaparken nelere dikkat ediyorsun? Parça seçimi, niye karar veriyorsun? Bir albüm mü çıkarıyorsun? Single Hı -hı. mı çıkarıyorsun? Hani hem genç sanatçılara Hı -hı. hem de kendi planlarından e, bahseder misin? Hani hem tavsiye hem planlarından bahsedersen, senin takipçilerin de ona göre tabii ki başta ben varım artık. <gülüyor> Sağ olun, teşekkür <gülüyor> evet. ederim. Şimdi şöyle bir tavsiye vermek aslında en doğrulardan bir tanesi olabilir. Güçlü sesler evet. ve gerçek enstrümanlar. Çünkü tamamen teknolojik bir çağdayız ve müzik de bununla, bununla beraber teknolojik çağına dönmeye başladı, yavaş yavaş tabii. Ve bununla birlikte gerçek enstrümanların değeri azaldı. Hani ben elektronik müzik yapıyorum ama bu demek değildir ki ben enstrüman kullanmıyorum. Çünkü hani en iyi müziği enstrüman bilerek, teorik müzik bilerek yapabiliriz. Ve bununla alakalı gençlere de tavsiyem ya da e, daha büyüklerime tavsiyem ne olabilir diye soracak olursanız, olabildiğince güçlü bir ses Hani insanın dikkatini çekmesi lazım çünkü. Hani evet. Ve çok dolu olması lazım. Dolu olması lazım. Benim en son hani çıkan parçamın mesela şarkı 5 dakika sürüyor. Parçam 5 dakika sürüyor. Ama bu 5 dakikanın her kısmı dolu. Hani ne zaman başladı ne zaman bitti onu anlayamıyorsunuz. Yani bana gelen tepkiler böyle. Ben tabii ki hani naçizane fikrimi söylüyorum ama tabii ki bununla alakalı... En büyük tavsiyem, tekrar söylüyorum bunu asla şey yapmayın, olabildiğince içinizdekini yastıp bir haftada iki haftada bir günde parça bitirmeye çalışmayın. Ona odaklanın ya da ne var ne yok diye düşünmeyin. Çünkü olanın üstünden bir sürü yeni girişimci fikirleri çıkıyor. Buna en büyük örneklenen bir tane Starbucks'tır mesela. Kahve satıyorlar. Basit bir örnek değil mi? Kahve. Tamam, sadece Kahve satıyorlar. Evimizde bile yapabiliriz. Evet, ya, evimizde yapabiliriz ama insanlar oraya gidiyor. Gidiyor. O algıyı oluşturmuşlar çünkü. Bizim de yapmaya çalıştığımız basit çözüm nasıl bir söz vardır? Karmaşık planlar hep basit çözümlerden bulunulmuştur diye. Bunu da öyle düşünebiliriz. Şarkı olabildiğince gerçek enstrümanlardan olması lazım. Ben öyle yapıyorum. Sizin de tavsiyem oh. o. Bir enstrüman öğrenin. Ben enstrüman çalın ve teorik müzik bilim. Bravo. Bunları bravo. uygulayın. Peki biraz süremiz daraldı. Müzikle ilgilenmeseydin ne işte uğraşırdın? Müzikle ilgilenmeseydim çok güzel bir soru gelmiş. Müzikle ilgilenmeseydim büyük ihtimalle diğer bir hayalim olan spor kısmına yönelebilirdim. Ama tabii ki benim için müzik hayattır. Ee, eşittir hayat demektir benim için. O yüzden müziksiz bir hayat düşünemiyorum Peki sporla müziğin evlenmesi nasıl olur? Zaten müzik sporun içinde de var. Değil mi? Evet. Her yerde yani, var. Bütün jimnastik salonlarında, spor evet, salonlarında. Evet Mesela en basit örnek futbolda bir takım karşı kale bir gol atıyor ve oradan müzik çalıyor. Değil mi? Evet hani taraftarları <gülüyor> daha önce doğuşturmak <Değil> <gülüyor> için. <gülüyor> E, atalarımız da savaşa giderken Mehter marşıyla ile mesela evet. giderlermiş. Veya şimdi coşturmak için düğünlerde hakeza müzik var, davullar vesaire. Kesinlikle. Peki sahne almak için ilk olarak hangi şehri ve ülkeyi seçerdin? Yani yurt içinde hangi şehri, hmm. yurt dışında da hangi ülkeyi? Yurt içinde tabii ki Bu sorular çalışmadığın yerden geldi herhalde <gülüyor> evet, biraz. biraz... Düşündürdü. Yurt içinde Antalya ve Bodrum olabilir. Olabilir. Ee, yaz aylarında çok fazla hani akın yapıldığı Değil için mi? insanların daha çok ilgisini çekme ihtimali Enerjileri var. Enerjileri yüksek, evet. hazır bir tempo ve atrasıya bekliyorlar, hem ya rahatlatmak, ya rahatlatmak dediğin için. gibi bir kaldırıp bir indirmek, evet, kaldırıp indirmek. Ülke çapında da tabii Hollanda ve Belçika benim için önemli ülkedir. Çünkü müzik konusunda çok iyi yerlerde olan ülkeler. Çok büyük bir destek veren ülkeler. O yüzden eğer bir festivalde bir kulüpte eğer çıkacak olsam ilk başta tabii ki tabii bana da bir teklif gelmesi lazım ama Hollanda veya Belçika'yı seçerdim. Orada da pek çok Türk var. Hem de evet. Türkiye'yi seven insan var. Çünkü Türkiye'ye geliyorlar. Müzik sonuçta evrensel bir dil. Kesinlikle. Keyifli sohbet için çok teşekkür ederim. Gönül isterdi ki daha çok konular konuşalım. Pek çok yaklaşık 15 soru daha var ama onu başka bir programda inşallah, inşallah ele alırız. Kesinlikle tekrar buluşuruz. Sevgili seyirciler, bir yeni bir yaşam, yeni bir kariyer programının daha sonuna geldik. Hoşça ve dostça kalın. Müzik ruhun gıdasıdır. Sadece mideyi değil Ruhunuzu da doyurun efendim. Sevgiler selamlar olsun.